Kısırda hmm. da eğer milyon dolu toba ağırızdan çetereydik şey, milyon dolu toba ağırızdan çetereydik bürün çetereydik 5-1 hafta sağlığı daha var edim, da. satıp alalım Kağın pullara salar edim, sağlığını sallalım karşı karşı karşı katizden salıyıp edim. Ma 20 milyon karızızı vermez mi biz? 20 milyon karızı da gelsek Veremen Aho Biznisle işe yürüyüş git kenenkin Karşı karşı faydasından verip başladım edin lan Silerim şunun cor alamam Karşını vermeyeyim de.